bugün 30 Mart 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz balık burcunda ilerleyen ay güne hassas ve değişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs de uyumlu görünümde olacak özgürlük ihtiyacı artarken yaratıcı yönümüzde güçlenebilir bilim teknoloji bilişim sektörü ile ilgili hareketler artabilir karşılaşabileceğimiz ani durumlar heyecan yaratırken günlük planlarımızı da değiştirebilir öğleden sonraki saatlerde ay balık burcunda Jüpiter'le birleşecek daha cesur ve iyimser hissedebileceğimiz akşam saatlerinde, heyecan ve coşkumuzu artıracak durumlarla da karşılaşabiliriz. Bireysel girişimler ve yeni deneyimler içinde hevesimiz artabilir. Ancak eyleme geçmeden önce iyi düşünmeli, içinde bulunduğumuz şartları doğru değerlendirmeliyiz. Gece saatlerinde ay, balık burcundaki Neptünle kavuşacak. Sezgilerimiz, empati yeteneğimiz oldukça yükselebilir. Uyku ihtiyacımız da artabilir. Bilinçaltımızın derinliklerine ulaşıp önemli farkındalıklar elde edebiliriz. Kabulleniş ve tefekkür idrakimizi güçlendirebilir. Yarın doğacak yeni ay öncesinde ay ışığını kapatıyor. Geçtiğimiz ayın konularını gözden geçirip değerlendirebilir. Önümüzdeki yeni ay için planlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.